Mobil Görev Güçleri Mobil görev güçleri alanında uzmanlaşmış, kurum için çalışan personellerden seçilir. Diğer saha ajanlarının operasyon kapasitesini ve yeteneklerini aşan olaylarda görevlendirilirler. İsimlerinden anlaşılacağı üzere ihtiyaç duyuldukları bölge veya vakıf tesisine gönderilirler. Mobil görev güçleri vakıftaki iyinin en iyisi olarak görünen personellerdir. Mobil görev güçleri, yapı, sayı ve amaç olarak birbirinden farklılık gösterebilir. Saldırgan varlıklarla başa çıkmak için eğitilmiş çatışma odaklı taburlar, yüzlerce asker, destek personeli ve araçlardan oluşmuş dünyanın her yerinde odaylara müdahale edebilirken, istihbarat toplama ve soruşturma ile görevli mobil görev gücünün bir düzineden az personeli görevi başarıyla tamamlamada yeterlidir. Alfa 1 Kırmızı sağ el Mobil görev gücü Alfa 1 doğrudan O5 konseyine rapor veren en ciddi operasyon güvenliği gerektiren durumlarda kullanılan görev gücüdür. Bu güç vakfın en sadık operatörlerinden oluşur. Alfa 1 ile ilgili daha fazla bilgi için seviye 5 gereklidir. Beta 7 Mass Hatters MGG-beta-7 yüksek derece kimyasal, biyolojik veya radyolojik tehlikeler sergileyen anomelilerin ele geçirilmesi ve muhafazası ile bunlardan etkilenen alanların hızlı bir şekilde kurtarılması ve temizlenmesi konusunda uzmandır. Görevleri, anormal hastalık ajanlarının veya diğer bulaşıcı fenomenlerin pandemik yayılım olasılıklarının planlanmasını ve uygulanmasını da içerir. Epsilon-9 Fire Eaters Ateş yiyenler Epsilon 9, alevli silahların kullanımı ve yüksek ısıdaki ortamlarda yapılan operasyonlar konusunda uzmanlaştırmıştır. Epsilon 11, nine tailed Fox, 9 kuyruklu tilki Epsilon 11, mobil görev güçleri Alfa 1'in gözetimi altında SCP Vakfı'nın iç güvenliklerini sağlar. Standart protokoller başarısız olduğunda ve birden fazla muhafaza ihlali oluşabilecek durumlarda kurum sitelerinde görevlendirilen operasyon gücüdür. Operasyonların çoğu gizli bilgidir. Eta-10. Sino Evil. Mobil görev gücü Eta-10, ölüm veya fiziksel hasara yol açan tehlikeli görseller, görsel mematik ajanlar ve doğrudan bakılmaması gereken nesnelerin veya varlıkların araştırılması, elde edilmesi ve muhafaza edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Iota-10. Damn Feds. Lanet Federaller. Görev gücünün vazifesi Mobil görev gücü IOTO-10, uluslararası çapta istihbarat ve polis teşkilatları bünyesinde gizli olarak görev yapan operatörlerdir. Anormal nesne ve bunlara ait delillerin vakıf kontrolüne aktarılmasını ve anomali yaşayan bölgelere yerel güvenlik güçlerinden önce vakfın ekiplerinin müdahale etmesini sağlamaktır. NU-7 Hammerdown Çekiç aşağı Armed Mobil Görev Gücü NU-7 Özel operasyon birliklerinin 3 şirket büyüklüğünde bir tabur mukavemet timi, hafif zırhlı araç şirketi, tank müfrezesi, helikopter filosu, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer müfreze, muharebe müfrezesi, muharebe mühendis müfrezesi, nükleer silah uzmanı ekibi ve ilave savaş uzmanı ve destek personeli AMTF vardır. Büyük vakıf tesislerinde muhafaza ihlallerini gerçekleştirilmesi sonucu, iletişim kaybı yaşandığı durumlarda ve düşman saldırısı veya diğer benzer felaket olaylarında şüphelenilen koşullar altında bu olaylara cevap vermekle görevlidir. Omicron Ron Ruho The Dream Team Rüya Takım Yıllardır ajanlarına bilinçlerini bir diğer ajanın bilinçlerine katmanın tekniklerini öğretiyorlar. Zihinsel açıdan başarılı olan az sayıda kişi mobil görev timine atandı. Bunlardan ilki mobil görev gücü Omricron Ruho idi. Mobil görev güçleri benim personeller arasında en sevdiğim personel tipi. Gerek şekil tarzlarıyla, gerek askeri yapısıyla, gerek zırhları ve kullandıkları ekipmanlarla beni cezbediyor. Çok fazla alay olduğunu söylemem gerekiyor mobil görev güçleri arasında. Yaklaşık 25 tane falan e, alay var hatta daha da fazla. Tabii burada hepsini söyleyemem. Hepsinin alt metinleri var. Hepsinin bazı görevleri var. Hepsinin bulunduğu testler vesaire. Bunların hepsinin kaydı. SCPVakfı.wiki.com sitesinde mevcut. Oradan hepsini araştırabilirsiniz ki. Açıklamada da zaten bir linkini bulacaksınız. Sizin en sevdiğiniz mobil görev güçleri alayları hangileri? Sizin bulunduğunuz alaylar var mı? Mobil görev güçleri personelleri buradaysa yorumlarda... Kendi alaylarını belirsinler. Benim açıkçası favori alayım Epsilon 11. Çünkü RC yapmakla yükümlüler. Yani Recontainment. Yani yeniden muhafaza etmekle yükümlüler. Hoşuma giden bir alay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki SCP hikayesinde, SCP videosunda görüşmek üzere.